Selam herkes, ben Roygo. merhaba arkadaşlar nasılsınız iyiyim siziyim teşekkür ederim bugün sabitli arkadaşlar Minecraft'ın ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar maden değildik en son Evet maden değil tekrardan ama şimdi yukarı çıkıp ev yapacağız arkadaşlar hadi videoya başlayalım Şimdi baya biraz bir taş kazmamız gerekiyor taş işte ne deniyor oğlum buna ya İşte kırık kayrak taşı biraz bunlardan kasalım Oradan yukarı çıkalım Arkadaşlar seviyorsanız abone olabilirsiniz ve like atabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmından Discord sunucumuza katılarak destek sağlayabilirsiniz ve yani ekibime katılmak istiyorsanız yani sohbette beni etiketleyerek yazabilirsiniz. Ee, sizinle birlikte videolar çekebiliriz arkadaşlar. Evet bayağı yukarı çıktık zaten. Allah. <gülüyor> Neyse çıkalım. Brawl olgunluk hemen şuradan. Bir, iki, üç. Oha. İyi. çakılar alalım ya. Çakmaktaşı falan yaparız. Bu kadar beklemiyordum. Biz daha ne kadar yukarı çıkacağız? Dur bakalım. Ama bundan sonra artık zaten yukarı çıkıyoruz. Şuradan hemen Az kaldı. O lapis. Lapis almayacağım. Lapis şu anlık bir şey yaramıyor bize. Bak. Bak. Lapis gelip gelip duruyor. Çıldıracağım bu arada. yine ya. Oğlum anlamıyor mu? Bir türlü çıkamıyoruz yukarı. O demir alırız birader. Alırız, alırız. Hemen alalım, çıkalım artık buradan. Şuradan çıka, çıkabildiğimiz kadar hemen yukarı çıkalım. Sonra yine taşla çıkmaya devam. Tamam, şuradan çıkmaya devam ya. Arkadaşlar ben videoyu durduracağım. Ee, çıkınca size devam ettireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonunda böyle yukarıyı görebiliyoruz. Hemen şuradaki demirleri de alalım. Artık çıkmak istiyorum. Demir önemli arkadaşlar. Demir önemlidir yani. Her şey odunla sonra taşla sonra o, yani demirle başlar. Oradan elması kadar yükselirsin. Şimdi beyler bizim sıkıntı biz burayı nasıl çıkacağız? Dur bakalım biraz şuradan kazabı. Şu yandaki taşları, taşları da kazacağım. Ee, sıkıntı olabilir. Yani yedek kalsın. Buradan şimdi oraya Dur bakalım şuradan Oğlum biz eski bedvarsçılardanız Şöyle oh. Gece mi olur sabah mı oluyoruz ee, Sabah oluyoruz galiba Oo. Oğlum burası çok fena Kötü olmuş lan buraya Bu ne oğlum Dümdüz bir alan lazım bize O yüzden dümdüz bir de çok çimenli Sanki yeni olmuş dünya gibi Ama azondayız ya da ne oğlum amazon ormanındayız sanki bir deniz bulalım bir şey bulalım arkadaşlar denizin olduğu yer her zaman açıktır yani dümdüzdür o yüzden dümdüze kadar yürüyeceğiz yoksa olmaz bu olay lan burası geldiğimiz en baş yer değil mi Beyler biz o zaman şuraya doğru gidelim. Bir dümdüz bir yer bulalım. Evet artık hadi. Biraz arkadaşlar aa bak ama daha yükseğe çıkıyoruz. Daha aşağı çık... Daha aşağı gidersek ama sıkıntı olabilir ondan. Belki şunun arkasında dümdüz bir yer var eğer yani bir, bir dakika bir üç dakika falan bir böyle yürüyeceğim eğer olmazsa videoyu durduracağım öyle 50 saat yürüyeceğim. Hadi kardeşim hadi. Hadi abi. Hadi abi. Elenemin hoşuna şimdi. Arkadaşlar, ee, yerlik şurun arkasında düz bir arazi var. Çok güzel. Şuradan da bir demirler var. Şu demirleri alacağım. Kusura bakmayın. Al abi. Tamam oğlum ya. Daha fazla olma. Bordur buradan bir bir tane daha çıkaralım. Bugüne gidiyor devam edecek ama ya. Tamam. Tamam buradaki demirleri de alalım. E beyler demir demirdir yani. Şurada bir demir var. Tüm demirleri almamız lazım. Şurada da var. Oğlum artık vallahi demir zengin olduk ama yani demir lazım arkadaşlar. Biz şimdi daha yeni başladık ve bayağı demir lazım. Biz yaklaşık 2-3 istek lazım yani. Ay demeyin ama lazım yani setmet için. Yani her zaman lazım demir. Bir ölürsün sandığında demiri bulursun. Yani her zaman yedekte bir demir. Olması gerekli. Tamam yukarı. Tamam. Zaten bitti hemen hemen. Artık başka bir yere. Aynen bir de şurada var. Oha ama yani. Çok demir var. Tamam hadi kas. Sa oğlum çok demir var vallahi çok demir var. Bizi arkadaşlar bayağı bir demir yapalım garantiye garanti yapalım şu işe. Bu video da maden olacak herhalde. Baksana her yer maden anlısın satayım. Şimdi bunu da kır, bunu da, bunu da, bunu da. Bunu da. Tamam bu da bir, burası da bitti hemen şuradan geri çıkalım yukarı Tamam Bak bak bak Dur lan şimdi bak bak ses yapmayak <gülüyor> Devam Oğlum ikide bir demir çıkıyor şurada da demir var Şurada demir olmasın Sağ ol eyvallah çünkü demir görünce dayanamıyorum. Alasım geliyor ya. Şurada da demir var kesin. Tamam artık. Tamam artık burası toprak. Şurada da mı demir? Şurada yok artık değil mi? Yok artık. Tamam. Şimdi yavaş yavaş in İn, in, in in in. Ama burası hiç düz gibi değil ki ya. Daha çok kötü oğlum. Arı. Arı gördüm. Arı. Vız, vız, vız. Şurada bir akıtım var. Belki oraya atlarsak. Atlamaza gerek kalmadı. Orası. Çünkü yine mağara yeniyor. İkide bir mağara görüp görüp duruyoruz. Çıldırmak üzereyim. Ya beyler. Bir şey diyeceğim. Ama cidden ya. Hadi artık düz bir alan bulalım. Çıldıracağım. Yemin ederim. Merhaba tavuklar. <gülüyor> Düz bir alan bulalım artık. Ya, buraları da ev kurmak istemiyorum. Çok kötü ve denizi menizi yok sıkıntı olan. Deniz menizi lazım. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Hı, karpuz. Karpuz alınır. Merhaba. Karpuz alınır. Soğumu muğumu yaparsın bir şeyler yaparsın ama biz barışıldıyız ya Şimdi ne yapacağız Anladım alalım yani. Şurada karpuz. Karpuz karpuzdur. Aa bambu mesela. Bambu da kıralım şuraya. Bu bambu da bambudur. Arena estetik yapılır, bir şeyler yapılır. Yeri çok bambu farmları yapılıyordu, bambular yapılıyordu. Şurada karpuz gördüm ama almayacağım. Hep bir deniz var ama sıkıntı olan beyler düz bir alan yok. Mesela bak şurası full düz olsaydı belki ama da yani yok. Mesela bakın manzarası çok güzel. <gülüyor> ya da bir köy olsun en azından. Köy de olur, sıkıntı değil yani. Şurada bir hatta bir kum var ama daha düz alan başlıyor gibi. Yok, başlamıyor. Şuradan <gülüyor> çıkacağız zaman başka bir çaremiz yok. Şeker kamışı var. Şeker kamışı alabiliriz. Bamboo'lar. Bunlar, bunlar lazım. Kitap, kitap yapılır. Bir şeyler yapılır. lazım? üç tane yeter, daha fazla. Abartmaya gerek yok bence. Fazla zararlı demişler arkadaşlar. Şimdi ne alaka IQ falan diyebilirsiniz. Yani... Bilmiyorum ben öyle işte. <gülüyor> evet sonu bitiyor. Sıkıntı. Beyler yani biz nereden bulacağız ki bunları ya? Arayacağız. Başka bir şeyimiz yok yani. Yüksünüz yok beyler. Arayacağız. Ara kardeşim ara. Yani başka bir çözümümüz var mı yok mu yani? var bunlar? Aa yine bak şu Tamam çok güzel Ya biz bir artık bot yapalım bence sıkıntı olacak çünkü 50 saat 100, 100 yoruluyoruz ya. Stick nasıl yapılıyordu lan bot? Şöyle bir şeydi ama. mi? Aynen. Tamam çok güzel daha hızlı gidiyoruz. Hıhıhıhıhıh <gülüyor> Yok beyler bu burası böyle ya Ulan böyle mü mebde doğduk ya çok kötü bu yani Baksana her yer böyle anlısız Dümdüz güzel bir yer yok ki bak Tam full ormanlık evet güzel ama Dümdüz alan yok umarım orada devam ediyordur Devam etmiyorlar devam ediyor mu umarım eder ediyor galiba et et et burada galiba bitmiyor mu? Bit, bitmesin bitmesin bunlar bir yere hatırlatıyor ama bunlar bir yere hatırlatıyor Aha başlıyoruz tamam tamam başlıyoruz abi. Şuralar güzel gibi. Şunun arkası muhtemelen direkt şurası var. Biraz daha ileri gidelim. Burası direkt açılıyor galiba evet dediğim gibi. Açılıyor mu direkt? Açılsın abi ya açılsın. Düz bir alan olsun şunları, düz bir alan olsun şunları. Evet, ee, düz alanlar başlamış. Düz alanlar oldu. Tamam. Köy buluruz herhalde buralar bir yerde köy vardır. Şunlar çok güzel burada. arada. yangın var yine. Birader ben bu yangını durdurmam lazım. Şuraları kır kır kır kır kır. Tanka bir durun ya Allah aşkına. Tam bu bu orman gitti artık da. Ağaççıkları gitme. gitme gitme Allah için gitme. Oğlum bak ormana önem veriyoruz. Ormana önem veriyoruz. Gitme bak bu. Gitme sıçrıyor. sıçrama. Tam bu ormanı kurtardık kurtaramayız ya, Bunlar bayağı sarlı kapatalım bari sıçlamasın yine Gitti, Gitti bunlar yapacak bir şey yok Dur bunlar sıçlamasın şuraya Tamam bunlar gidecek yapacak bir şey yok beyler Nefes lazım. Böyle daha... iyi tamam. Buralar iyi ya. Tamam tamam. Buralar iyi ya. Gel. Ben... Burada köy mühür de vardır bir yerde. Aha ya Allah'ım. Burası olmasın. Hadi köy olsun. Tamam. Köy bulalım o zaman. Aha. Beyler. Tamam. Çok güzel. Tamam vazgeçtim güzel güzel köy olsun güzel beyler köye geldik şimdi in abi köyü yağmala direkt yani direkt aslında yağmala ama içinde ne var sağ o kadar tamam selamünaleyküm bay bay <gülüyor> dur şu kedilere evcilleştireceğim bana balık lazım vardır şu balık var mı? şu kedileri evcilleştireceğim ama gel okyanusa açalım hafif şurada vardır yok mu cidden mi? bismillah öldür abi Ya şuradan ölmüştüm tamam bir tane al Şunu da alalım. Tamam yeterlidir. Şunları almaya gireceğim. <gülüyor> Kırdal abi. Şunları bi ecileştirelim. Şu balıkları almaya gerek yok. Fazla zararlı demişler değil mi? O yüzden şunları alacağım. <gülüyor> ya Allah Allah şaka yaptım. Gel, gel. Oha. Aa mini bak mini bak gel bakına. Sen gel bakayım buraya. Lan kaçma kaçma gel lan buraya. Ha, ha karpuz yer misin? Karpuz Bak karpuz var. Aa benimle gel benimle. Aşkım memnun izsin. Lan düşme. Gel bakayım. Oğlum sen bunların evine niye giriyorsun? Gel. Sen burada kalacaksın. Şşş. <Gülüyor> Vallahi bak döverim. Burada kalıyorsun. Ben ha. Sen biliyor Sen burada kalacaksın. Emrediyorum. <gülüyor> tamam tamam. Şuradan son bir köylü mü gördüm ben? Gel hadi pis. Pisir. Gel seninle biraz burayı yağmalayalım. <gülüyor> Gel yağmalayacağız. Şu goril şey goril diyorum la. Bu goril diyoruz ona. Selamünaleyküm. Bak ben de bu köyün yerlisi oldum bak. Bana kepimi düşüyor. yer. Sandık mandık bir şey bulur bulabilir miyiz? Hmm. Hmm. Oo pa, kitap işe yarar. Onu bunu ne açacağım? Hmm. Gel bakalım. Oğlum bir balık bul. Tamam sana balık besleyeceğim mı? Sen değilsin lan bu. Lan kedi nerede? Kalk, gel. Gel gel gel gel. Gelsiniz daha köyü yağmurlayacağız. Gel. Gel. Gel bakalım. burda illa sandık vardı. Şimdi tek garanti vereyim diyeceğim. Kedi kaybolcak ha. Kedi çok şey dolaşıyor ya köpekler böyle kurtlar yani böyle daha yakına geliyor. İç yürü yürü yok anasını satayım. <gülüyor> Bu nolum? <oluyor>? Bütün köydüler. <gülüyor> Köyde niye sandık yok lan? Bunları koymuşlar salak salak. Fakir ya, yemin ederim fakir köy burası. Hmm, bu ne lan? ya, Oğlum bu ne ya? Oğlum başım döndü baş. Oh, bunlar da. Daha, bir tane daha sandık vermen lazım Hadi in ya in. in Lan nasıl bir şeydi o <gülüyor> Oğlum bu ne <gülüyor> Gel gel Gel oğlum yatmaya mı geldin lan buraya On tar tarla bile yok lan. Hoppa. Bu arkadaşın girmesini istediği şeyi söyle. Hemen arkadaşına gönder. Dın lan tam böyle yiyeceğim. Lan ne oluyor? Bir şeyler geldi. Hayır. Tamam dur devam edeyim. Sen burada ne işin var? Adilmiş. Fakir köy, fakir <gülüyor> köy, fakir fakir fakir, fakir köy. Oh molla biz ne köyler gördük ama böyle değildi mübarek? <gülüyor> Aa Allah var. Kaptus'un ne yapacağım ya? Aa valla bak sizin şeniniz öldürün demir adamınız da adam gibi bir. Valla sizi öldüreceğim. Şu demir golemle şu demir golemi öldürelim. Dört blok alalım. Artık buradan gidiyoruz ha kedi. Kedi buradan gidiyor sıkıntılı burası. Gel bakalım aslan mısın ne bensin. Saldırmıyor mu lan? Tamam o zaman saldırma. Hadi tamam tamam öldürmek. Ya da öldürek. Ah. Oğlum sen sarhoş musun? Gelmiyor. vurmayı da çalışmıyor. Ha barışılıyız değil mi? Barışıl. Barışılıyız, ondan dolayı Kimse bile sen öldürürüm bay bay Hadi öl artık Öyle artık <gülüyor> gösterin. Allah benim ben yok. Aga be, gül çıktı lan. Ya git. Allah bunun günde kancaza? Şimdi sizin. Hops ha. Şimdi beyler bizim bir şu köyde köylerle bir. Hesap kitap yapacağız biraz. Hesap kitap yapalım. Selamünaleyküm, sen ne yapıyorsun? 24 kayın. Oğlum sen kazıkçı bir herifsin ya, biliyor musun? Sen kazıkçı bir herifsin. Aa. Ya Allah. Lan bak bana tad gider yapmaktı. Şah bakaderim görürsün ha. Lan Çocukun ticaret yapar mı? Hadi buradan bu, bu, illa bir yer vardır lan yani. Şuradan illa bir şey vardır. vardır. Merhaba, sen de mi? Oğlum, iş çalışın, çalışın. Tamam, sen merhaba kardeşim. Sen kazıkçısın. Aha. Merhaba. Şimdi sen bize ne diyorsun? Kazık bunu ben hepsi. Al abi git. Bari çalışmıyor ya siz. Aa yine, gor yine şey, goril diyorum ya Kimi spawn oldu? Oo Oğlum zam mı getirdin? Aman. Aa 27 oldu Gel lan buraya Gel. Zamcı herif İşine gelince zam yap lan Değil mi? Bir yer miyiz oğlum? bir şey bu köyün ağzına edilmesi lazım ya zaten bir şey de yapılmaz ki bu köye kötü ya oğlum hiçbir şey yok neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik daha fazla böyle videoları istiyorsanız abone olup like atabilirsiniz görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın bye bye arkadaşlar eğer dediğim gibi ekibe katılmak istiyorsanız açıklama kısmından discord sunusuna katılıp sohbeti beni etiketleyerek yani ben ekibinize katılmak istiyorum. Yazabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sü